Sevgili Yeni Mesaj izleyicileri, bugün çok değerli, çok kıymetli bir konumuz var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi, Türkiye'deki ve dünyadaki önemli gelişmeleri kendisine e, sizler adından, sizler için soracağız ve cevaplarınızı, cevapları da size ulaştırmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ee, dilerseniz hemen sorularımızdan başlayalım. Hay, hay, tabii. Türkiye'de gençliğimizi gerçek manada e, eğitemediğimizi görüyoruz hem eğitim sisteminde hem öğretim anlayışımızda ciddi eksiklikler var. Bu da zaten sonuçlara yansıyor. Bağım Türkiye Partisi'nin çok önemli bir projesi var. Özellikle hani yüksek okul anlamında sınavsız üniversite projeniz var. Bu da çok dikkat çeken, gündemde olan bir proje. Aynı zamanda hani eğitim sisteminin temelini teşkil eden bir Türk kimliğini oluşturma e, e, gayesi olan andımız malum e, eğitim sisteminden çıkartılmıştı. Şimdi yeniden eğitim sistemine dahil edilmesi konusunda tartışmalar var. Genel anlamda yani bu düşünceleriniz nelerdir? Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsanız ne tür çözümleriniz var? Teşekkür ederim. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için ee, hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk, İnşallah güzel bir program akışımız olur. İnşallah. Şimdi bu gençlik hususu tabii önemli bir gündem. Ee, Türkiye'nin çok ciddi anlamda e, gündemini meşgul eden bir durum. Ve burada çok klasik sorulan bir soru var. Ee, gençlerimizi eğitebiliyor muyuz? Bütün eğitimcilerin, siyasilerin, bürokratların, vatandaşın hakkında bu soru var. Ve buraya herkes kendince cevaplar veriyor. Ee, tabii ki bu modeli ortaya koyan insanların bunu eleştirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü modelin sahipleri. Bu eğitim modeliyle birlikte bir nesil inşasına girmek istiyorlar. Ama bu yoldan gidildikçe de işte biz fikri iktidarı sağlayamadık diye serzenişlerde bulunmak zorunda kalıyorlar doğal olarak. Peki gençleri eğitebiliyor muyuz? Ben burada çok basit birkaç soru soruyorum. Gençleri eğitebiliyorsak bu kadar kadın cinayeti niye? Madem gençleri eğitebiliyoruz niye bütün gençler yurt dışına gitmek istiyor? Fırsat oralarda oluşturmak istiyor? Veya gençleri eğitebiliyorsak niye bu kadar apolitik gençler var? Yani sonuç olarak şunu demek istiyorum: cinayetleri önleyemiyorsak, insanların ülkesini terk etmesinin önüne geçemiyorsak, vatanına hizmet etmesini sağlayamıyorsak, biz gençlere eğitemiyoruz demektir. Sonra sınav diyorsunuz, bizim evet, merhum babam Profesör Doktor Aydar Baş'in çok uzun yıllar önce ortaya koyduğu bir model olarak sınavsız üniversite, üniversiteye. Gençlerin sınavsız olarak alınması hususunda bir proje ortaya kondu. E ve bu belli çevrelerde eleştirilere maruz kaldı vesaire. E peki Türkiye'de ilk defa ne zaman sınav yapmışız? İlk defa 1974 yılında biz sınav yapmışız. Daha öncesinde üniversiteye giren gençler sınava tabi tutulmadan üniversiteye giriyormuş. Peki niye 1974'te sınav yapmışız? Konuyu detaylı araştırmadım ama... Herhalde araştırırsak şunla karşılaşacağız. Bir aklı evvel gelmiştir demiştir ki ya sizin çok eğitilmiş gençleriniz olmasın, eğitilmiş nesilleriniz olmasın. Ve dolayısıyla bunun önüne geçmemiz için bu gençleri bir şekilde önlerini kesmemiz lazım. Üniversite engelliyle bunların önünü kesmemiz lazım. Ve burada da şöyle muhtemelen bir nüans koymuştur ortaya. Ya şimdi siz sınavsız alırsanız bu üniversitelere talepler çok artar. Sizin bu kadar eğitim verecek ne bir akademik kadronuz var ne binanız var demişlerdir. Ve bu şekilde 1974 yıldan beri bizler sınavlara tabi olarak üniversitelere girmeye çalışıyoruz. Yerleşmeye çalışıyoruz. Peki hep aynı sınavla muhatap oluyoruz. Ne yazık ki orada da ciddi bir problem var. Malumunuz son 18 yılda tam sayısını hatırlamıyorum. Belki de 10 kere sınav sistemi değişti. E peki sizin eğitim modelinizde, İlkokulu okumak, orta öğretimi okumak, liseyi okumak bir hak iken, bir zorunluluk iken ve bir imkan meselesi iken. Hani bunu bütün insanlara okutmayı mesele yapmışken. Üniversite okuyan insan modelini niye kendimize mesele yapmıyoruz? Yani niye her insan lise okuyor da her kişi, her birey, her vatandaş niye üniversite okumuyor? Aslında eğitim ve öğretim bir anayasal hak aslında. Kesinlikle tam onu söyleyeceğim. Eğitim anayasal bir hak. Yani devletin garantörlüğünde olan bir hak olması gerekirken biz öğrencileri sınavla muhatap ediyoruz. Ve sınavlarla e bunların tabiri caizse önünü kesiyoruz. Dolayısıyla burada edinmemiz gereken ana fikir şu. Bütün insanların lise eğitimi alması bir evrensel hak ve Türkiye'de bir imkan ise bütün öğrencilerin üniversite eğitimi alması da aynı şekilde karşılanabilmeli ki bu covid sürecinin hepimizin malumu gördüğümüz üzere online eğitimlerle teknolojinin getirdiği çağla çağ ile birlikte kişilerin eğitiminin aslında fiziki mekan bakımından da çok da zor olmadığı bir şekilde sağlanabildiği, kişilerin bilgilendirilebildiğini tecrübe etmiş oluyoruz ki profesör doktor Haydar Baş'ın aslında o hep söylediğimiz feraseti, öngörüsü, yıllar sonra ışık tutan o bakış açısını bir kez daha gözler önüne sermiş oluyoruz. Dolayısıyla biz gençlerimizi esasında istersek bütün gençlerimiz üniversite mezunu yapabilecek altyapıya, akademik kadrolara ve imkanlara sahibiz. Sonra siz sınav yapıyorsunuz. 40 tane matematik sorusu soruyorsunuz. Ya bunun ortalaması Türkiye'de 2 3 doğru cevap ortalaması 2 3. Ya sen bu çocuğu üniversite sınavına tabi tutsan ne tutmasan ne? Sen bu çocuğa ne vermişsin ki bugüne kadar? 12 yıllık eğitim veriyorsun. Ne öğrettin de bu çocuğa sınava tabi tutuyorsun? Ne kadar takip ettin? Yani 10 yaşında okula gitmiş bir birey... ...ne aldı da 17 yaşında, 18 yaşında bir sınava giriyor... ...ve burada başarılı veya başarısız olarak sınıflandırılıyor. Ve bugün tek derdimiz bu mu? Bugün üniversitelerdeki demokrasi hususu... ...ciddi anlamda başımızı ağrıtan... ...herkesin gündeminde olan ve şikayet ettikleri bir husus. Ve ne yazık ki bundan 2500 yıl önce... Platon'un açtığı akademi da ki demokratik ortam bugünün Türkiye'sinden daha fazlaydı. 2500 yıl önceden bahsediyorum. Atatürk'ün koyduğu eğitim modeli bugünkü eğitim modelinden çok çok çok çok daha verimliydi ve insan yetiştirmeye odaklıydı. Biz gençlerimizi yetiştiremiyoruz değil aslında. Biz gençlerimizi kaybediyoruz. Dolayısıyla biz Vatanımızda yaşayan, devletimizde yaşayan her bir bireyin, her bir vatandaşın eğitimiyle yükümlü insanlar olarak devlet mekanizmasından bahsediyorum. Bütün vatandaşlarımıza üniversite imkanını sağlamakla mükellefiz. Ve onların nasıl eğitim alacağını, nasıl bir modelle eğitim alacağını biraz da kendilerine de bırakmamız gerekiyor. Çünkü gelişen çağda, yeni gelinen noktada bu artık bir zorunluluk unsuru haline gelmiş. Ha diyorlar ki ya işte Avrupa'da da Amerika'da da veya işte gelişmiş eğitim modellerinde de işte rektörü kendimi seçiyor öğrencinin? Tamam kendisi seçmiyor da Şimdi oralarda şöyle bir sistem var. Kurullar, okullar kendi içlerinde kendi seçim mekanizmalarını oluşturuyorlar. Yani siyasetin müdahale etmemesi gereken ciddi alanlar var. Bunların başında gelen alan eğitimdir. Eğitim ideolojik bir rant alanına döndürülmemelidir. Ve bütün anayasal hak çerçevesi içerisinde bütün vatandaşlar eğitimine alabilecek ortama kavuşturulması gerekiyor. Başka türlü biz gençlerimizi eğitebiliyor muyuz eğitemiyor muyuz ya bu sorunun içinden çıkamayacağız. Her zaman bu cinayetler devam edecek ne yazık ki söylüyorum. Her zaman gençlerimiz başkaça ülkelerin başkaca küresel firmalarına hizmet etmekten onur ve gurur duyacaklar. Çünkü kendi içsel motivasyonlarının tatminlerini buralarda sağlayabiliyorlar. Türkiye'de ne imkan buluyor bu çocuklar? Ne imkan buluyor da burada oturup bir buluş ortaya koyacaklar. Bir teknolojik imkan ortaya koyacaklar. Sürekli her ara mamülde ve ana mamülde olduğu gibi eğitimde de bir ithalat ve ihracat modeline dayalı şekle bürünmüş vaziyetteyiz. Bundan bir an evvel geri dönüş yapmak durumundayız. Bu andımız konusunda da denecek olursak niçin kaldırdık? Şimdi neden tekrar koymadık? Evet, çok koymadım, doğru. Andımızla izliyoruz. ilgili niye kaldırıldı? Neymiş? Sen ne mutlu Türküm diye ne dersen diğeri de başka bir şey söylermiş. Peki biz şunu bilmiyor muyuz? Andımız idolüyle yetişen insanların bu ülkeye ne kadar faydalı işler yaptığını, ne kadar vatanperver olduğunu, ne kadar vatanı için her şeyimi feda edebilirim mottosuyla bir hareket kabiliyeti ortaya koyduğunu biz tecrübe ettik. Peki oradaki Türk kimliği neydi? Hiç bunu irdeledik mi? Hiç bunu anlatmaya çalıştık mı? Biz Türklüğü aldık paçavra gibi insanların ayağının altına serdik. Bunu Türkiye'de yaşayan siyasilerin bir kısmı yaptı. Türklüğü bu noktaya getirdiler. Halbuki babam her zaman anlatırdı. Neydi Türklük? Türklük Atatürk'ün de tarifiyle bir üst kimlikti. Bir inanç birliğiydi. Bir kıble birliğiydi. Bir görüş birliğiydi. Bir zihniyet birliğiydi. Bu birlik bizi mayalayan, Hacı Bektaş mayasıyla bir arada tutan yegane unsurdu. Peki siz bunu aldınız, ne hale getirdiniz? Bugün Amerika'da, işte programdan önce hasbihal ettik, Amerika'da Vatandaşı %80'i Amerika bölünme aşamasına geldi diyor. Anketler bunu söylüyor. Evet. Firmaların yaptığı anketlerden bu sonuçlar çıkıyor. E, Türkiye'yi bu noktaya itmedik mi? Nasıl oldu bu? Biz o kimliğin ruhunu, mantığını, zihniyetini kendi içimizde hazmetmeyi başarabilseydik bunları yaşamayacaktık. İşte eğitim burada çok önemli. Biz gençlerimize, çocuklarımıza Türk kimliğinin ne anlama geldiğini ya bu millet... Asakirullah unvanını almış bir millet. İçinde Kürdü'yle, Lazı'yla, Çerkezi'yle, Abazası'yla, Rumu'yla, Ermenisi'yle, Türk'üm diyen herkes bu unvanı almış. Şerefli bir e, vatandaş, dünya vatandaşı olarak yaşarken biz bundan uzaklaşmaya çalıştık. Halbuki bu kimlik bizi esasında bir arada tutan, bizi mayalayan kimlikti. O yüzden andığımız hususunda şimdi çok gündeme getiriliyor. E, tekrar işte okutulmalı mı okutulmamalı mı kaldırılması zaten gereksiz bir hareketti o yüzden bunu tartışmanın manası yok derhal bir an önce e, andımızı atamıza sözümüzü her sabah tazelememizde çok büyük fayda var çok büyük fayda var hani Akif'in de söylediği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli işte o ezanlar o şehadetlerle biz her gün bunu duya diyor. o içsellikle birlikte kendi kodlarımıza aşinalığımızı tazeliyoruz ya atamıza olan sevgimizi ve onun ilkelerine olan bağlılığımızı onun yolunda oluşumuzu ve varlığımızı Türk varlığına armağan edebilme kabiliyetimizi her gün kendimize hatırlatırsak çok güzel nesiller yetiştirebileceğimize inanıyorum. Evet, böylece eğitimin de hedefini belirlemiş oluruz. İnşallah. Şimdi biraz e, ekonomiye geçelim. E, ekonomi de halkımızın tabii gerek işsizlik, gerek e, asgari ücret, gerek gelir darlığı, bunlar hepsi e, milletimizin en büyük sorunları. Aslında birinci gündemi de diyebiliriz. E, malum geçtiğimiz ay, e, bir ay boyunca asgari ücret komisyonu toplanıyor ve milyonlarca insanın, yani 7 milyon çalışanın ve ona bağlı olarak da yine milyonlarca insanın gelirini belirliyor. Bir ay boyunca dört toplantı yapıldı ve bu toplantıların neticesinde tabii işveren sendikası, işçi sendikası ve hükümetin yetkilileri, 15 kişilik bir grup toplanıp bu kararı veriyorlar. 2825 lira gibi bir <gülüyor> asgari ücret rakamı belirlediler. Burada tabii yani açlık sınırına bir rakamdan bahsediyoruz. Açlık sınırına yakın bir rakam. Bir de ayr ayrıca bizim burada şaşırdığımız şey şuydu aslında. Ee, bu sendika, yani Türk İş dediğimiz işçi sendikası ve diğer sendikalar e, her ay mutlaka açlık ve yoksulluk sınırlarını belirlerler. Türk İş'in en son açıklamış olduğu yoksulluk sınırı 8.436 liraydı. Yani 8.500 lira yakın bir rakamdı. Şimdi bu yoksulluk sınırı budur diyorlar. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı budur diyorlar. Ama talep ettikleri maaş, maaş... Biz 3 bin liranın altı bir maaşı kabul etmiyoruz diye 3 bin lira gibi bir rakamı telaffuz ettiler. E doğal olarak da istediklerini de alamadılar. Açlık sınırında yine asgari ücret konulanmış oldu. Yine e, Türkiye'de yapılan araştırmalarda e, çalışanların %70'inin işini kaybetme endişesi taşıdığı da söz konusu. Bir de tabii bu işsizlik rakamlarında e, da çalışmaları oluyor e, uluslararası. E, işçi örgütü tarafından e, bir yapılan bir çalışma var aslında. Onu benimseyerek İLO'nun yaptığı bir çalışmayı benimsiyor. Geniş tanımlı işsizliğin de 9,5 milyonu aştığı ifade ediliyor. Yani e, bu konuda istihdam politikanız, asgari ücret politikanız ve işsizliğe çözümünüz nedir? Bunları öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. E, işsizlik istihdam sorunu Türkiye'de Merhum Atatürk'ten sonra hiçbir zaman çözülememiş bir sorun. Bunu çok net biliyoruz. Ve Türkiye'nin aslında e, ücretler hususundaki kısa tanım şu olabilir. Hani türküde de söylüyor ya, yiğit muhtacı olmuş kuru soğana. İşte Türkiye öyle bir cennet vatan ki, o kadar ciddi e, kaynakları var ki ve bu kaynaklar milletin faydasına o kadar kullanılmıyor ki. Dolayısıyla bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte en iyi vereni 3 bin lira teklif ediyor. Biz malumunuz asgari ücret hususunda siyasi partiler içerisinde her zaman parlayan parti olmuşuzdur. Çünkü ücretler ve ekonomi hususunda biz e, Türkiye'de üstümüze hiç kimseyi tanımıyoruz. Türkiye'de değil dünyada hiç kimseyi tanımıyoruz. Çünkü biz bir modele sahibiz. Biz ekonominin farklı bir bakış açısına sahibiz. Şimdi Türkiye'deki durumu şöyle özetleyebiliriz. Çok Güzel bir deney vardır, meşhur bir deney. Ee, bir kafese beş tane maymun koyuyorlar. Ve kafesin ortasına böyle yüksek bir yere bir, bir tane muz koyuyorlar. Muzun da altına bir merdiven koyuyorlar. Tabii maymunlardan biri vakit geçiyor, acıkınca muza gitmeye başlıyor. Merdiveni çıkıyor, üç basamak, dört basamak derken kafese bir anda soğuk su vermeye başlıyorlar. Ve bütün maymunlar feryat ediyor. Tabi merdivene çıktığı için bunun olduğunu düşünen maymun da geri dönüyor korkudan. Bunu tekrar denediklerinde aynı sonucu alıyorlar. Ve kimse muza yeltenmemeye başlıyor. En son artık bir tanesi çıkıp çok acıktığını hissedip muza doğru yeltenince diğer maymunlar tarafından darp ediliyor. Dayak yiyor. Aynı deneyde şunu yapıyorlar. İçeriden bir tane maymun çıkarıyorlar. Ve... Yeni bir tane maymun koyuyorlar. Bu yeni maymun tabi doğal olarak muzu görünce muzu almaya gitmek istiyor. <gülüyor> ve diğer maymunlar tarafından muza gittiği anda engelleniyor ve dayak yiyor. Zaman geçtikçe bütün maymunlar tek tek çıkarılıp yerlerine yenileri koyuluyor. Ve en son gelinen noktada içeride beş maymun. Hiçbiri suyla henüz muhatap olmamış ve hiçbiri muza gidemiyor. Şimdi toplum öyle bir psikolojiye itilmiş ki. Sürü psikolojisi. Sürü psikolojisi. Öğrenilmiş evet. çaresizlik diyoruz psikolojide. Öyle bir noktaya itilmiş ki en iyi vereni 3000 lira veriyor. Niye? Biz diyoruz ki ya 10 bin lira vereceğiz. Asgari ücret 10 bin lira olacak. Ve bunun arada doğan farkını sen 3000 lira mı dedin? Arada 7 bin lira mı fark ediyor? Bunu da devlet karşılayacak. Biz hesabını yaptık ben bunu anlattım. Bize lazım olan para 10 milyar dolar. O hazırlamış olduğunuz video da gerçekten çok ciddi manada izlendi. Ve evet çok güzel tepkiler çok de aldık. Çok iyi tepkiler aldık. Halkımız da bunu anlamaya başladı. Uyutulduğunu, kandırıldığını, yanlış bir sistem içerisinde farkında, farkında olmadan kendi haklarına kavuşamadığını tekrar anlamış oldu. Ve bu noktada gerçekten çok iyi dönüşler alıyoruz. Bize 10 milyar dolar lazım dedik. Yaptığımız israflar, gereksiz harcamaları da sıraladık. Bunlara bir daha detaylı girmeye gerek yok. Ne yapacağız dedik, aradaki farkı biz vereceğiz. Neymiş bunu yaparsan, işte yok enflasyon şu olur şöyle olurmuş. Bunları daha sonra gireceğiz, yine sohbet esnasına gireriz. Bunlara cevabım var. Ama Türkiye öyle bir noktaya getirildi ki istihdam sağlayamıyor vatandaş. E şimdi ben vatandaş ben işçi alacağım. iş verelim. işçi alacağım. Çok basit bir denklem. Çalıştıracağım. Ne vereceğim buna? Para vereceğim. Peki para verebilecek gücüm var mı benim? Gücüm de yok. Devletin bana bir desteği yok. Peki ben büyüyemeyeceğim bu sefer, değil mi? Sen şimdi faizi %20 yaptın. %20'lere dayanmış bir faiz var. %20'ye faiz dayanmışken iş veren üretici Üretim mi yapar, istihdam mı yapar, faizden para mı kazanır? Çok basit bir soru. Gider faizden para kazanır. Bu kadar basit. Şimdi bu ekonomi içerisinde zaten bir sonuç alma mümkün değil. Ben istihdam yapacağım. Bu istihdam, her bir istihdam benim üzerime ayrı bir yük olarak bindirilecek. Ve devletin buna hiçbir teşviği, hiçbir düzenlemesi yok. O işçi zaten evini geçindiremeyecek bu şartlar altında. Yani ülkenin bunları karşılayabilecek altyapısı var. Ama bu noktada işte en iyi teklifi veren 3000 lira, hani o açık artımı en iyi teklifimiz 3000 lira kalıyor buralarda. Çünkü bu öğrenilmiş çaresizlikle muhatabız. Ee, buradan çıkabilmenin her zaman söylediğimiz çok basit bir yolu var. Milli ekonomi modeli denklemlerine sarılırsak biz buradan rahatça çıkabiliriz. Şimdi istihdam yapan işveren, esnaf adını ne koyarsanız koyun, holding, şirket neyse ne yapacak? Büyüme sağlayacak. Daha çok istihdam, daha çok büyüme anlamına gelecek. Peki bu esnafın, işverenin vesairenin büyümesiyle ne sonuç elde edeceğiz? Ekonomimizi büyüteceğiz. Hani devamlı her yıl açıklıyoruz ya gayri sahafi milli asıl şu kadardı, şuraya geldi... Ve ekonomimiz yüzde şu kadar büyüdü. Bütün hedefimiz ev ekonomiyi büyütmek ya. Bu büyütmeyi sen işçini, bireyini büyütmeden nasıl sağlayabilirsin? Ben size söyleyeyim çok çok çok kolay bir denklem söyleyeceğim. Eğer bu yıl sonunda sizin psikolojik olarak ekonomik koşullarımızın güçlendiğini hissetmiyorsanız, devletin açıkladığı rakamların hiçbir önemi yok. Ekonomimiz büyüdü diyor ya hiç bir önemi yok. Bu da bir örnek vereyim yani e, geçtiğimiz yıl e, 2324 lira asker ücreti vardı net. Ocak 2020 yılında e, 4.9 çeyrek altından alırken Aralık e, 20 Aralık'ta 3.2 çeyrek altından alıyordu. Yani bu bir kadar. yılda bu kadar bir ilim oluyor. Bu kadar. Yani olayın da özeti aslında bu. Her bir ücret artışında alım gücümüz düşürülüyor. Çünkü neden? Çünkü ithalata dayalı, rantsal durumlara dayalı ekonomik denklemlerimiz var. Ya bugün en güzel para kazanma yöntemi Türkiye'de. Gidelim bir tane şu an gençlerin %80'i böyledir ben size net söylüyorum. Ya bir 50-60 bin lira, 80-100 bin liram olsun bir tane araba alayım. Bu araba da işte 5-10 bin lira üstüne koysun. Ya böyle bir ekonomi olabilir mi ya? Böyle bir ekonomi yürütülebilir mi? Her şeyin üzerinden ran. Bir tane daire alalım yatırımımız olsun. İşte onu da krediyle alıyoruz. Yani bir daire alabilsek zaten müthiş. Onu da krediyle alıyoruz. Yahu işte 5 sene şuraya gelir. Bir tane arsa. Yani hiç kimse şunun hayalinde değil. Ya ben bir iş yeri kurayım. Bir şey üreteyim. Ortaya bir ürün çıkarayım. İnsanları istihdam edeyim. Ekonomi daha da büyüsün. Devlet de bu noktada kimseyi teşvik etmiyor. Bu ranta açık bir, rentable bir ekonomik sistem oluşturuyor. Ve dolayısıyla ne oluyor? Geçen yılki 2300 lira, bu yılki 2800 liradan daha kıymetli oluyor. Bu kadar basit. Asgari ücret bugün yanlış anlamayın. 4000 lira da olsa artmış olmayacaktı ki. Bizim alım gücümüz nerede? Ne alabiliyoruz? Neye sahip olabiliyoruz? Denklem bu. Ve sizin açıkladığınız işte az önce söylediğiniz 8500 lira yoksulluk sınırı dedik. Ki bunlar henüz revize edilmedi. 2021'de yine revize edilecek. Evet. Ve yine açlık sınırının altında bir asgari ücret olacak. Göreceksiniz. Yani muhtemelen 3200-3300 lira civarında bir açlık sınırı belirlenecek. Dolayısıyla mevcut asgari ücret onun yine altında olacak. Biz ne diyoruz? Yoksul vatandaşın olduğu bir devlet sosyal devlet olamaz. O zaman yoksul vatandaş olmayacaksa devlet bu denklemi kendisi kurgulayıp vatandaşına bunu verecek. Model budur. Bunun haricinde hiçbir şey değildir. Bunu yapmıyorsanız siz sosyal devlet değilsiniz. Adını ne koyuyorsanız koyun. Kendi kendinize bir ekonomik çark oluşturuyorsunuz, yürümeye çalışıyorsunuz. Ama sonuç aynı sefalet, aynı yoksulluk, aynı hayal kırıklıkları devam ediyor. Çocuklar babalarından akşam eve gelirken şunu getir diyor. O babalar kara kara akşama kadar onu nasıl alacağını düşünüyor. Ne yazık ki durumumuz, sistemimiz bu şekilde. Ve dünyada ekseriyetten bahsediyorum. Hiçbir ülkede böyle bir pozisyon yok. Ya bu Türkiye'ye has bir durum. Ne yazık ki. Bu kadar kötü bir ekonomi yönetimi olamazdı. En kötüsünü yönetiyoruz şu anda. Ve bunun çözümü bizim elimizde. Bu topraklarda, bu topraklar için çıkmış. Milli ekonomi modeli bu topraklar için yazılmış. Bunu Çin uyguluyor, Rusya uyguluyor, Güney Afrika uyguluyor, Amerika uyguluyor, Avrupa Birliği uyguluyor. Ama biz uygulayamıyoruz. Çin'de, Çin'in <gülüyor> e, dün e, efendim büyüme rakamları açıklanmıştı. Şu anda 2020 yılının tek büyüyen ülkesi Çin. Evet, 2.3 büyüme ile beraber ve iç talebe bağlı olarak. Evet, e, evet. Kesinlikle o da. İç talep zaten en büyük e, Gelir kaynağı, tüketim, hep bunu zaten modelin ana başlığı bu noktada ilerliyor biliyorsunuz. Ne dedim ben az önce? Büyüme sağlamak istiyorsan istihdam oluşturacaksın. İstihdam oluşturuyorsan büyüme olacak zaten. Peki bu istihdam ne neyi tetikliyor esasında? Tüketimi tetikliyor. Vatandaşın cebine istihdam olduğu için, hatırı sayılır bir para girdiği için 10 bin lira... Her bir ferdin cebinde para olsun. Piyasada nasıl dönecek piyasa? Ya Türkiye'de bir malın ürete, üretilebilme sorunu mu var? Türkiye'de bir malın ulaşılabilme sorunu mu var? Türkiye'de bir malın edinilebilme sorunu var. Tek problem bu. Ürün burada, alıcı burada, satıcı burada. Para, para yok. Yani sorun üretim değil tüketim. Evet. <gülüyor> evet. Hani biz üretimi destekleyeceğiz. Üretim üretimi tamam da bunu neyle tüketeceğiz? Babam hep örnek verirdi. Bir mısır, bir çuval mısır ektim. Çıktı 10 çuval. Öyle değil mi? Ya yani bu doğanın kanunu. Bunu biz yapmıyoruz. Toprak bunu sana veriyor. Peki sen bir çuval mısır ektin, bir çuvallık para verdin adama. Çıktı 10 çuval. E ne olacak o 9 çuvalın parası nerede? Kim alacak bunu? Niye üretsin bu adam? Bir de bu sorun çıkıyor. Niye üretsin? Üretici de artık üretmiyor. Ve faiz o yüzden bu noktaya geliyor. Faizden ekonomi elde ediyoruz. Hani bir faiz lobisinden bahsediyoruz ya. Bilmiyorum. Varsa böyle bir lobi. Bu lobi zaten diyor ki ya diyor sen ülkende yani Türkçe konuşuyorum. Ülkende bunu, benim bir mal üretsem tüketecek hiç kimse yok. Bu malı satabileceğim bir para yok piyasada. O zaman ben ne yapayım sana? Herhalde böyle oluyor bu denklem. Ben seni faizle zorlayayım da benim param faizle katlansın. Budur. Başka niye seni faizle zorlasınlar ki? Çünkü tüketebilen vatandaşın yok. Bu vatandaşı oluşturmamız lazım. Bu da devletin kendi mekanizmaları haricinde oluşmayacak. Yani vatandaştan bunu beklemenin bir mantığı yok. Şimdi ekonomiden biraz da dış politikaya doğru geçelim. Ee, tabii Türkiye'de, e, Türkiye'nin etrafında e, çok ciddi dış politika sorunları var aslında şu anda. Her geçen günde daha da kan gören hale geliyor. E, i̇şte Ege krizi, Ege'de Yunanistan'da yaşadıklarımız, Doğu Akdeniz'de şu anda 5 ülke, içinde Mısır'da dahil olmak üzere e, tatbikat düzenlediler ve bugün Yunan Genelkurmay Başkanı da e, Mısır'a e, ziyarete gittiler. Ve Türkiye'ye karşı bu hamleler, maalesef gerçekleşiyor. Şu anda biz yani dost olabileceğimiz ülkeleri de düşmanın safına doğru iten bir dış politika uyguluyoruz. Ee, Suriye'de eskiden bir devletle komşuyduk. Şu anda terör örgütleri komşumuz oldu. Ve işgalci unsurlarla beraber orada o terör örgütleri yani bizi e, tehdit eder vaziyette duruyorlar. E, baktığımız zaman e, bugün yani dört bir tarafımızda bir e, sıkışma halindeyiz. E, Avrupa Birliği, hani dış politikada Avrupa Birliği dedik. E, stratejik hedefimiz dedik, orada da çuvalladık. 60 yıldır bize kapısında sürünürüyor. Bunu da itiraf edil, e, siyasiler ettiği halde hala ısrarla bizim geleceğimiz Avrupa birliğindedir demeye devam ediyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri bize KASA yaptırımlarına almasına rağmen, düşman hani 3-4 ülkeden bir tanesinin içine almasına rağmen düşman gördüğü, biz hala stratejik hedef, e, Müttefik olarak görmeye devam ediyoruz. Yani çok efendim doğru gitmeyen bir dış politika anlayışımız var. Sizlerin nasıl bir dış politika anlayışınız var? Bu, bu efendim kısır döngüden nasıl kurtulabiliriz? Vallahi şöyle söyleyebiliriz burada. Türkiye'nin dış politikası küresel birkaç tane ülkenin iç politikası haline geldi. Şimdi böyle bir sorun var. Onlar kendi iç politikalarından neyi karar almak istiyorlarsa bizim dış politikamız buna göre şekilleniyor. Biz Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Azerbaycan'da hangi hususta kendi dış politikamızla hareket ettik, kendi kararlarımızı verdik. Hangisinde? Sen daha Kıbrıs'ı tanıtamamışken dünyada hiçbir ülkeye dış politikadan bahsedemez, Doğu Akdeniz'den bahsedemez. Bakın iç politika tanımak isteyen ülkeler bile geri çektiler. Bangladeş, Azerbaycan. Evet. Ya Böyle bir durum. Niye? Çünkü başkalarının iç politikası bu. Benim dış politikam değil. Başkalarının iç politikası. Bugün Kıbrıs'ı tanıtamadık. Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Dış politikada olmazsa olmaz bazı anlayışlar vardır. Bu bütün dünyaca zaten malum. Güçlü bir devlet olacaksın. Gerçek müttefiklerin olacak. Gerçek müttefiklerin. Ve ulusal çıkarlarını her zaman gözeteceksin. Ulusal çıkarlar. Ferdi çıkarlar değil. Ulusal çıkarlar. Şimdi bunların altına oturan bir dış politika oluşturabilirsek güçlü bir dış politika oluruz. Bakın iç siyaset dediğimiz kol kırılır yer içinde kalır. Biz kendi içimizde kavgalar yapabiliriz, tartışabiliriz, gün gelir sarılabiliriz. Biz bir tavanın balıyız tabiri caizse. Biz aynı milletin, toprağın evlatlarıyız. Ama dış politika nedir? Dış politika haysiyettir. Şereftir. Kendini orada temsil edersin. Milletini orada temsil edersin. Ve orası hata kaldırmaz. Atatürk'e laf ediyorlar. Atatürk'ün Lozan Anlaşması'na laf ediyorlar. Lozan'daki başarının sadakasını Atatürk'ün, merhum Atatürk'ün Vefatından sonra 80-90 senedir biz hiçbir alanda elde edemedik. Ben daha dün tweet attım. Facebook'un reklam yasağı çok ciddi anlamda tartışıldı bu ülkede. Şimdi temsilci atama kararı aldılar Facebook. Dış politikadaki ilk başarımız. Kesinlikle. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya biz Süleyman Şah'ın türbesine doğru mu yanlış hatırlamıyorum. Süleyman Şah'ın evet. türbesine biz taşıdık. Düşmansız alanda üç tane şehit verdik ya. Düşman yoktu. İki tane tank bıraktık orada. Karşımızda devlet yok. Devlet yok senin karşında. Gidiyoruz orada burada one minute diyoruz ama bir dakikada hiçbir şey çözülmüyor. Dış politika bu değil. Dış politika iç siyasetin aleti de olmaz. Her sıkıştığımızda işte dünyaya karşı birlik olacağız. Bütün siyasi partiler, bütün milletimiz birleşelim. Tamam birleşelim. Ama rahat alanlarda keyfimize göre hareket edelim. Yani iş zora gelince ulusal çıkarlar. iş rahatken şahsi çıkarlar. Böyle bir dış politika olmaz. Ve dış politika siyasetçiye göre de şekillenmez. İktidara göre de şekillenmez. Bakın Atatürk'ün en net çizdiği Kırmızı çizgilerden biridir dış politika. Ve biz 100 yıldan beri ülkemizi 97-98 yıldan beri o mantıkla yönetseydik dış politikada zaten hiçbir zarar görmezdik. Önemli değil onun mantığı bunun mantığı. Ulusal çıkarlara uygun gerçek müttefiklerle güçlü bir devlet anlayışıyla oluşturulan bir dış politika siyasetçiden siyasetçiye değişmediği takdirde zaten başarı getirir. Ama bunlarla ne kadar oynamaya çalışırsan o kadar sonuçsuz kalırsın. Hangi, nerede, hangi masada sözümüz geçiyor? Buna bir bakalım ya. Hangi masada bizim sözümüz geçiyor? Birçok yaptığımız dış politika hamlesi esasında masada yer alabilmek için yapılan hamleler. Yani masada bir şey diyebilmek için değil. Masada yer almak için bu hamleyi yapıyoruz. E biz de millet olarak bunları gözlemliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla dış politikada dediğim gibi. Güçlü devlet anlayışını gerçek müttefiklerle ve tamamen ulusal çıkarlar üzerine inşa eden bir siyasi politik araç olarak dış politikayı kullanacağız. Bizim iktidarımızda bu şekilde kullanılacak. İşte benim oyum olur, benim şuyum olur, ben gideyim şununla görüşeyim. Çok gezerek dış politika oluşturulmaz. Net söylüyorum. Çok gezince olmuyor. Bir dakikada hiçbir şey çözülmüyor. Böyle olmuyor bu işler. Ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, dış ülkelere pek gezdiği efendi bu madde özellikle devlet başkanlığından sonra onu ayağa geldiler. Paşa, paşa öyle bir şey ki <gülüyor> gelsinler yani. <gülüyor> Gideriz, turistik gezeriz, ziyaret yaparız, başka bir şey. Gezmede de sorun yok. Ama çözüm bunlar değil. değil. Değil Çözüm bu değil. Ben şimdi size sorayım siz gazetecisiniz. 25 yıldır hemen hemen gazetecilik yapıyorsunuz. Belki daha fazla doğru mu? Doğrudur evet. Türkiye'nin şu andaki müttefik ülkesi hangisi? Bana bir tane ülke söyleyeyim. Değerli yalnızlık yaşıyoruz. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyada 200 tane ülke birbiriyle eşleşmiştir. Muhakkak en az bir tane vardır. Bugün İran bile müttefik ülkesi vardır. Bile derken küçümsemek için söylemiyorum. Savaş şartlarında bir ülkeden bahsediyoruz. Ambargo yiyen İran'ın müttefik ülkeleri var. Ve gerçek anlamda müttefik. Suriye'nin başı derde girdiği anda Rusya müdahale etmeye başladı. Ya bugün Türkiye'nin başı derde girse hangi dünya ülkesinin umrundu olur? Kim bizim müttefikimiz? Kiminle ulusal çıkarlarımız eş değer bir şekilde ilerliyor? Bir bunları bir konuşalım bakalım ortaya dökelim. Problemler burada. Ha nedir burada çok rahat hareket ediyoruz niye? Vatandaş bunları çok bilmiyor. Ama bizim siyasetçinin işi bunlara vakıf olmak. Ve meclisteki siyasilere de sesleniyorum. Bu konularda ivedilikle çözümler ortaya koysunlar. Ve bu konuda gerçeklikleri ortaya çıkarsınlar. Böyle olmaz. Türkiye'nin şerefi, haysiyeti, şanı bu yüce milletin ve dünya tarihine en çok yön vermiş bu milletin gerçek konumunu bütün dünyaya tanıtacağız, göstereceğiz. Buna mecburuz. Ha bu boş lafla olmuyor. Bunun için ne lazım? Teknoloji lazım. Bunun için ne lazım? Askeriye lazım. Bunun için ne lazım? Ekonomi lazım. Bunun için ne lazım? Eğitim lazım. Hepsinde varız. Hepsinde hazırız. Bir an önce bunları ortaya çıkaracağız, yapacağız. Diyorum. Biraz da e, aslında kaynak konusuna Efendim, girmemizde fayda var. E, Bağım Türkiye Partisi olarak e, hem bildiği konum modeliyle efendim e, sürekli senyoraj geliri ve maden gelirlerinden e, bahsediyorsunuz. E, fakat Türkiye'deki diğer siyasi partilerin özellikle senyorajı ve maden gelirlerini hiç bahsetmediğini görüyoruz. Yani yıllardır e, siyaseti takip ediyoruz. Onlardan böyle hani senyoraj diye bir kaynak var, bir gelir var, madenlerimiz var gibi bir şey hiç duymadık şu ana kadar. Yani burada ben şunu soracağım. Yani gerçekten bu hani senyoraj ve maden gelirleri olmadan bir ülkenin kalkınabilmesi mümkün mü? Neden bu siyasiler bu asıl kaynaklardan hiç bahsetmiyorlar? Yani siyasiler neden bahsetmiyor? Bu tabii ortaya koyabileceğim bir cevap değil. Bilmiyor olabilirler. Evet. <gülüyor> senyoraj ne demek mesela bilmiyor olabilir? Ben söyleyeyim para basmak anlamına geliyor para basmak bir zorunluluktur bakın bir tercih değildir yani senyorajı devreye koymak bir zorunluluktur şimdi biz ürün üretiyoruz mamul üretiyoruz mal üretiyoruz hizmet üretiyoruz ama bunları satın alabilecek parayı üretmiyoruz ve bu bizim üretim kabiliyetimizde olan bir ürün bir meta böyle bir mantıksızlık olabilir mi nasıl olacak nasıl satın alınacak ve bütün dünya ülkeleri bunu üretirken biz yapmıyoruz. Neymiş? Para basınca enflasyon olur. Tam en sevdiğim konu. En sevdiğim konu. Para basınca başımıza hiç çözemeyeceğimiz dertler gelir. Ya öyle tehlikeli bir şey ki bu para basmak. Bastığımız anda ya oraya cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Ya olsun enflasyon olsun. Bugünkünden çok mu olacak? Çok net soruyorum. Ya, bugünkünden çok mu olacak? Bugün TÜİK'in yaptığı enflasyon araştırmalarında ay çekirdeği ayrıca hesaplanıyor. Çok basit bir örnek veriyorum. Sadece bir örnek. Ya, onun enflasyonunu katmıyorlar bile işin içine. Neymiş %13 enflasyonumuz, 15 mi? 14. 14 şu anda. Nasıl 14 ya? Nerede 10? Hangi üründe %14 enflasyon? Biz yüzde %40-50 hissediyoruz enflasyonu? Politika faizi 117 bu arada. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Peki ben çok basit bir şey soracağım. 2008 Eylül ayında Lehman Brothers dediğimiz banka Amerika'da battı. Ve 2021 yılındayız. 13 sene geçti üzerinden. Dünya hala o gün başlayan küresel krizin etkilerini hissediyor. Doğru mu? Ve bütün ekonomistler burada fikir. Peki bir şey soracağım. Niye battı? Morgüç denen bir kredi oluşturuldu. Ve vatandaşa ev satılmaya başlandı. Vatandaş da oturdu maaşına baktı. Dedi ki maaş bordrosuna ben şu kadar maaş alıyorum. Şu kadar giderim var. Şuraya da bu parayı öderim. Ben bu evi alayım. Bu aşırı şişti. Satıldı satıldı satıldı. Ev fiyatları artmaya başladı. Sonra vatandaş bu parayı ödeyememeye başladı. Peki bu vatandaş bu parayı niye ödeyemedi? Aynı vatandaş, aynı çalışan vatandaş, aynı planlı yapan, programını yapan vatandaş borcunu ödeyemedi. Ve Lehman Brothers tahsilat yapamadığı için o günün şartlarını tam net hatırlamıyorum. 180 milyar dolar civarı bir para olabilir. Bu parayı tahsil edemediği için ödemelerini de yapamadı, iflas açıkladı. Battı ve bütün dünya 13 senedir bununla muhatap oluyoruz. Peki devlet diyemedim al sana 180 milyar doları. Sen batma ve dünya krize girmesin. Hani şey vardır ya. Bir arkadaşın iş yeri kötü durumdadır. Diğer arkadaşları toplar, al kardeşim sen sen batma, sen ayakta kal. Bunu yapamadı. Dünya yapamadı mı bunu. Dünya bu parayı sağlayamıyor ya da bu vatandaş bu krediyi niye ödeyemedi? Cebinde parası yok. Peki bu malı satan adam bu mekanizmanın içinde devlet mekanizması içerisinde bunun garantörü değil mi? Niye vermedi parayı? Niye vatandaşa para vermedin? Ödeseydi şu krizde muhatap olmasaydı. Demek ki piyasada para olmaması para olmasından çok daha büyük sorunlar doğuruyor. Çok net bunu gördük. Veya ben size başka bir örnek vereyim. Bugün türev piyasalar diye bir piyasa ekonomisi var. Ne bunlar? Kaldıraçlı işlemler yapabiliyoruz. Gayet legal bir şekilde ve dünyanın tüm ülkelerinde uygulanan bir ekonomik yöntem. Ne yapıyor vatandaş? Örneğin bire yüz kaldıraçla gidiyor. Bir işte para birimini diğer para birimi karşısında alış veya satış yönlü işleme giriyor. Peki bir soru şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın paraza 50 milyar dolar nakit parası var. Ve bu 50 milyar dolarla bire 100 kaldıraçla birlikte işleme girdi. Dedi ki dolar TL paritesinde long işlem açıyorum. Alış yapıyorum. 7,5 lirada faraza konuşuyorum. Bir hayal kuruyorum. Olur mu? Olabilir. Ve dolar da bir hafta sonra 8 lira oldu. Sonuç olarak 50 kuruş karetti. etti. Kaç parayla? 50 milyar dolarla. Kaç kaldıraçla? 1'e 100 kaldıraçla. Ne kadar para yapıyor? 500 milyar dolar, 5 trilyon dolar, 50 trilyon dolarlık işlem yapmış oluyor. Ve 50 kuruş kar ediyor. Ne kadar para kazanmış oluyor bu Merkez Bankası? Ortalama, tahminen şu an kafamda rakamlar tam oturamadığı için yanlış olabilir. 4-5 trilyon dolar civarı para kazandığını düşünelim. Bu şimdi mevcut sistem içerisinde uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Yaptım oldu, yaptım ben bunu diyelim ki. Peki ben 5 trilyon dolarımı kazandığım parayı nereden tahsil edeceğim? Dünya üzerinde bırakın herhangi bir bankayı. Hangi devlet bana 5 trilyon dolar verebilir? Hiçbir devlet veremez. Peki senin oluşturduğun ekonomik sistem içerisinde bu kazanç sağlanabiliyorken bu parayı verebilecek mekanizma niye yok ortada? Böyle bir şey olur mu? Benim paramı kim verecek? Ben bu parayı kazandım. Kimden alacağım bu parayı? Yani şunu demek istiyorum. Senyoraj dediğimiz gayri safi milli hasıla karşında basılan para bir tercih değil, zorunluluktur. Bunu basacaksın. Buradaki mikrofon, kağıt, kalem, telefon, dergi, bardak, aklınıza ne geliyorsa, masa, sandalye bunları satın alabilecek parayı piyasaya sürmek zorundasın. Senyoraj bu. Ve bunun sürüldüğü takdirde, piyasaya sürüldüğü takdirde ne oluyor piyasada? Piyasada canlanma oluyor. Babam nasıl bunu tabir ederdi, tarif ederdi? Vücuttaki kan gibi. Şimdi bir adam hasta, vücut, yatıyor. Ne yok vü, e, vücudunda? Kan yok. Peki verirsen bu kanı ne olur? Vücut ayağa kalkar. Hasta hemen iyileşir. Piyasanın kanı tabiri caizse paradır. Bu parayı verirsen... O kan dolaşmaya başlar. O para dolaşmaya başlar. Ve dolaştıkça o parayı piyasaya veren mekanizmaya para getirir. Para kazandırır. Çok basit bir denklem. Anlaşılmayacak hiçbir tarafı yok. Bunu anlamamak için ne olmak gerekiyor? Çözüm istememek gerekiyor. Çünkü başka türlü bunu anlamama şansı yok. 2 artı 2 4 ediyor gibi bir gerçeklik ortada. Maden konusuna gelelim. Evet. bakıyoruz bugün hiç bizdeki şu maden bu maden girmeyeceğim zaten defalarca anlattık torunu da boryumunu e, toryumunu da borunu da linyetini de demirini de altınını da mermerini de fosfatını da aklınıza ne geliyorsa yıllar yılı dedik ki bu ülkede petrol var doğalgaz var yok aman efendim bizde öyle bir şey yok dediler şimdi nereye kazma vursak doğalgaz çıkıyor nereye sondaj atsak doğalgaz çıkıyor ne büyük bereketli topraklarımız var. Ya 20 senedir anlatıyoruz. Bunlara hiç girmeden madenin kudretini anlatacağım. Çok basit iki örnekle. Biri aşağıda biri yukarıda. Bakın Rusya kereste satarak dünya devi oldu. Ne yaptı ya? Kereste sattı. Petrolü var petrol sattı. Doğalgazı var doğalgaz sattı. Katar sermayesi geliyor değil mi? Katar'dan borç alıyoruz. Para alıyoruz. Swap işlemleri yapıyoruz. Adamlar da deli çılgın para var. Anlatıyoruz. Ne yaptı abi bu Katar? Çok basit soruyorum. Ne yaptı? Petrolü var. Petrol sattı. E bizim de var. Bizim de petrolümüz de var. Doğal gazımız da var. Toryumuz da var. Borumuz da var. Ki toryum benim çok önemsediğim bir şey. E geleceğin enerji kaynağı. Ve biz petrol ile ilgili bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Petrolün dünyada hükmü bittiğinde Türkiye'den petrol fışkırtmaya başlayacaklar. Dünyada artık petrol kullanılmaz hale gelecek yeni teknolojilerle. Biz diyeceğiz ki aa şurada petrol var, aa burada petrol var. Ya bir an önce uyanmamız lazım. Bunlar zaten var. Ya basit bir soru sordum işte. Rusya, Katar ne yaptı abi bu ülkeler? Ne yaptı? Kaynağını satmaktan başka ne yaptılar? Biz niye satmıyoruz? Maden dediğin şeyin gücü, kudreti bu. Gümüşhane'de şu anda yolda yürürken, dağda yürürken ayağınıza taş, e, değen taşın, çarpan taşın altın olma ihtimali %30'un üzerinde. Ya bu kadar büyük bir zenginlik var. Gidiyorsun gümüşhaneye Vatandaşa anlatıyorsun Hiç kimsenin umurunda değil Babamın çok güzel bir şeyi vardı Ya hakikaten insan Kabullenemiyor bazen Ya adam silahla geliyor Bir karış toprağını alacak Ortalığa kaldırıyorsun Ya adam gelmiş Bütün madenlerini senin el koymuş ya Kimsenin sesi çıkmıyor Nasıl vatanperverlik Nasıl Müslümanlık Nasıl Türklük? Böyle bir şey olur mu? Bir an önce kendimize gelip kendi kaynaklarımızı kullanacağız. Bunun başka çaresi yok. Bu nesilleri böyle yetiştirebilirsin. Bu ekonomiyi böyle elde edebilirsin. Bu teknolojiye böyle ulaşabilirsin. Yoksa sen oturacaksın benim altınımı başkası kullanıyor. Borumu başkası kullanıyor. Petrolümü başkası kullanıyor. Kendi zenginliklerimiz üzerinde şey olduk. Aracı kurum haline geldik. Komisyoncu olduk. Benim olan maldan komisyon alıyorum. Kanadalı şirketin CEO'su Türkler taş taşımasın çok iyi bilir demişti. Maalesef i̇şte, taş taşıyamıyoruz. Aşağılanıyoruz. İnsanın gerçekten ağrına gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ya dünyada bir örneği var mı bunu? Kendi malında komisyonculuk yapıyoruz. Mantığa bak. Mal senin. E sat bunu. Zengin ol işte. Gel ver vatandaşına. Ne kaybedeceksin? Bunları yapsak asgari ücret 10 bin, 15 bin, 20 bin. Ya herkes birbirine para vermeye yer zaten. Bu kadar büyük zenginliklerimiz var. Sonra senyor hoca hoca anlattık. Çok kısa bir daha üstünden geçmiş olayım. Gayrı bugün mesela para basmayalım. Peki ne kadar para basalım? Hani bu önemli bir soru. Ne kadar basacağız? Bir şey göre bir para basılacak da ne kadar basacağız? Bugün Türkiye'nin gayri sahibi milli hasılası ne kadar? 650-700 milyar dolar civarı. Piyasada ne kadar para var? 150 milyar falan vardır ya. E nasıl <gülüyor> ben satın alacağım 700 milyar dolarlık malı? Bu ürün üretilmiş. Nasıl alacağım? Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yani belli kalıpları bizim önümüze servis ediyorlar biz oradan yürümeye devam ediyoruz. Bu Biz artık bu nesiller olarak aydınlanmış kendinin farkında olan nesiller olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Bunu bize dayatana diyoruz ki ben kabul etmiyorum kardeşim gayet de kararlıyız. Bu sistem değişecek. Bana hep sorulduğunda sistem değişmeli diyordum. Artık şunu söylüyorum. Bu sistem değişecek. Ve bütün dünya ülkeleri milli ekonomi modelinin rotasında gerçekten tabiri caizse dört nala koşuyor. Türkiye burada da geç kalıyor. Ve biz burada en öne geçecek ülke olarak bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Sosyal medyayı en iyi kullanan e, parti genel başkanısınız. E, bu noktada tabi bir sorumuz da sosyal medyadan olacak. E, tabii sosyal medyanın e, son dönemlerde önemi, aslında bu 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nde e, efendim baskın olduktan sonra e, Trump'a yapılan yaptırımlarla, kısıtlamalarla beraber bir kez daha ön plana çıktı. Yani bir Amerikan başkanına, Amerika'da kurulu olan bir şirket sosyal medya yasağı koyabiliyor. Böyle enteresan bir güçten bahsediyoruz aslında. Burada tabii Türkiye'de de WhatsApp tartışmaları yaşandı, yani bir sosyal medya mecra tartışma konusu oldu. Şimdi tabii bu da hani siber güvenliği, sosyal medyanın güvenilirliğini göz önünde serdi. Bu konuda yani sosyal medyanın önemi nedir ve burada hani Türkiye açısından düşünürsek güvenilir bir sosyal medya mecra nasıl olabilir? Ne yapılması lazım? Bu konuda neler dersiniz? Bu tabi çok ciddi bir projelendirme meselesidir. Ee, buna iyi çalışmak lazım. Öncelikle şunu burada anlamamız lazım. Siber güvenlik dediğimiz husus aslında bir ulusal güvenlik meselesidir. Ee, buna çok önem vermek gerekiyor. Bir an önce bu noktada çalışmalar yapmak gerekiyor. Bugün e, kara savunma sistemleri, hava savunma sistemleri, deniz işte savunma sistemleri konuşuyoruz. Çok yakın vadede artık siber savunma sistemleri konuşulmaya başlanacak. He, her birimizin dijital kimlikleri oluşturulmuş durumda. Böyle bir gerçeklik var. Ve bu dijital kimlikler esasında e, bizim gerçek kimliğimizden farklı olmayan kimliklerimiz ve bunların güvenliği söz konusu olacak. Olmaya başladı bile. Whatsapp hususu da bunun bir örneğidir. Evet. Burada benim yapabileceğim tek bir şey var. Ben bir çağrıda bulunuyorum tekrar tüm siyasilere. Gelin Türkiye'de bu noktada biz her türlü hazırlığımızı yapmış vaziyetteyiz zaten. Ve bizim de içine alamadığımız tüm aydın beyinleri ve tüm gerçekten gelecek vaat edecek gençlerimizi de işin içine alarak bu noktada ciddi bir çalışma yapalım. Bu bizim için en önemli durumlardan biri. Evet. Yani bu sadece sosyal medyayla veya siber güvenlikle sınırlandırılacak bir konu da değil. Ya bugün yapay zeka dediğimiz husus, hani ben soruyorum şimdi 10 yıl sonra robotlar piyasada görmeye başlayacağız fazlaca. Ve her türlü işi görebilen robotlar olacaklar. Mesela bizim 10 yıl sonra ile ilgili planımız ne? Bir sürü insan işsiz kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne planı var? Bunları bir an önce oluşturmamız lazım. Ve bunları oluşturabilecek formüller de var. Ekonomik denklemler, çarklar da var. Sosyolojik ayarlamaları da yapabiliriz. Burada söyleyebileceğim budur. Ama sosyal medya mecralarının kararları vesaire bu noktalarda devletin kendi kişisel duruşları olabilir. Olmalıdır da. Bunun tabii ki de arkasında olunmalıdır. Keyfiyetten değil. Ama... Hukukun karar verdiği kapatmalar olabilir. Keyfiyetten olamaz. Ama gerçek bir hukuk sisteminin içinde yer alan hukukun verdiği kararlar uygulanmalı. Trump'ın hesabının kapatılması söz konusu oldu. Hukukun karar vermediği bir şeyi bence sosyal medya mecraları da yapmamalı. Çünkü bu bir artık habercilik gibi bir kamu hizmeti gibi servis ediyorsan buna sen karar vermemelisin. Yani şirket yönetimi olamaz bu. Çünkü artık kamuya mal etmişsin bunu. Eee ama hukukun düzgün bir şekilde işletildiği normların çarklarının döndürüldüğü yerlerde bu tip eksiklikler zaten yaşanmaz. Ya burada bir çağrı benim söyleyebileceğim, bir an önce oturup bu noktada çalışmamız lazım. Ciddi Tabii anlamda çalışmamız yani işletim lazım. İşletim sistemi yazılım, yani bugün neçede hani uçaklarımız bile bir yazılımla, teknolojimiz bile bir yazılımla e, dönüyor. Ya ben şöyle yani çok basit çok bir kitaptan yani. okuduğum bir örneği vereyim, çok aklıma yatan ve doğru bir örnektir. Bugün ee, sanırım isim vermekte mahsur yok Yandex diye bir harita uygulaması var biliyorsunuz ki biz İstanbul'da yaşayanlar olarak sık sık kullanıyoruz ee, trafik durumunu görmek, gözlemlemek için bugün evimize giderken biliyoruz yol düz gidiyor ve bize o application diyor ki sağdan git biz artık diyoruz ki, ya bunun bir bildiği var sağdan gideyim ve sağdan gidiyoruz bizim nereye gideceğimize ne şekilde gideceğimize bu aplikasyonlar karar veriyor. Şimdi gelecek vadede kimin kimle evleneceğini, çocuğun hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağını, bugün hangi kıyafeti giyeceğini ve aklıma şu an gelmeyen birçok konuya belki de bu yapay zeka yazılımlar karar verecek. Belki de derken muhtemelen böyle olacak. O zaman biz çağa ayak uyduran değil, Çağı kendine uyduran ve çağın gereklilikleriyle çağı kendine uyduran yazılımlarımızı, yapay zekalarımızı, donanımlarımızı, her şeyimizi ortaya koymamız lazım. Ve ne acıdır ki bugün dünyayı büyük küresel bir pandemiden kurtaracak olan aşıyı bizim topraklarımızda yaşamayan, bizim eğitimimizi almamış Türklerimiz yapıyor ve dünyaca ünlü bilim insanları yetiştirdik. Örneğin Oktay Hoca rahmetli tekrar rahmetli alalım. Oktay Sinanoğlu. Türkiye'ye geri döndüğünde üniversitede masa bulamıyor, masa vermiyorlar. Yani bugün bu küresel güçlerin en büyük güç aldıkları milletlerden biri de bizim milletimiz. Rahmetli Engin Hoca işte Toryum'la ilgili ciddi araştırmalar yaptılar. Bu aslında yaptı. benim hocamdı kendisi. Allah hocamızdı. rahmet eylesin. Engin Arık. Sizin için çok daha da anlamlı ve evet. zor bir e, hikayesi olmuş oluyor. Yani biz kendi güç, kendi insanımızla bu noktaya gelebiliriz. Bu insanlar var. Bugün gidiyorlar silikon vadisinde hizmet etmek istiyorlar. Ne diyeceksin ki? Ne suçu var? Hayali var. E biz burada niye bir hayal kurduramıyoruz gençlerimize? Burada bunu yaparsak bütün bu yapay zeka altyazı, altyapılarını, yazılım altyapılarını hepsini oluşturabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Çok da zor işimiz çok da zor değil aslında. Gerçekten kolay bir işimiz var çünkü müthiş bir insan sermayemiz var, Türkiye Cumhuriyeti olarak olağanüstü bir insan sermayesine sahibiz, Yeter ki bu sermayeyi devreye sokabilirim. Ama biz, Para basmada olduğu gibi, madenlerimizi kullanmada olduğu gibi, insan sermayemizi kullanmakta da çok aciz bir durumdayız. O cesareti göstereceğiz ama. İnşallah diyelim. Tabii son bir gündem maddemiz var. Daha önce basına da yansımıştı. Merhum Genel Başkan Dr. Haydar Baş Bey'in Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Milli Devlet tezi birçok efendim bu eser, bu kitap e, tanınmış birçok isme ulaştırılmıştı sizler tarafından. Siyaset, e, üniversite, iş, sanat ve spor camiasında. E, bizlere de e, bu kitabı ulaştırdınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Güzel. tekrar. Ve çok güzel bir, bir veciz bir e, mektubunuz da vardı bu konuda. Dilerseniz bunu bir Tabii, e, okumak aynen. istiyorum. E, merhum Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Haydar Başın kaleme aldığı bu güzel eser hali hazırda 4,5 milyar nüfusa hükmeden bir coğrafyada uygulanmaktadır. 27 Şubat 2013 yılında Rusya parlamentosu Duma'da yapılan sunum ve akabinde yaşanan süreçle birlikte, özellikle Çin ve Rusya başta olmak üzere, BRICS ülkelerinin tamamı ekonomik sistem olarak yaygın olan sosyalist, kapitalist veya liberal anlayışlar yerine milli ekonomi modelini benimsemişlerdir. Son 15 yıllık başarılarını da kendi ifadeleriyle bu esere borçludurlar paranın yeniden tariflendiği, ekonomi için insan anlayışını yıkıp, insan için ekonomi anlayışını hakim kılan bu eseri okurken, güzel bir zihin yolculuğu yapacağınıza inanıyorum. Dünyanın dört bir yanından ekonomistlerin, iktisatçıların ve matematikçilerin de eserle ilgili tebliğlerini içerik kısmında okuduğunuzda, bu modelin nasıl bir devrim niteliği taşıdığını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Biz de istedik ki, birçok coğrafyada uygulanan, ve dünya insanlığına büyük hizmetlere vesile olmuş bu modelin sizlerle birlikte kendi insanımıza da hizmet etmesine olanak sağlayalım. Merhum Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Haydar Başın yüce manevi hatırasına birlikte sahip çıkalım. Yalnızca kendi milletimize hizmet için ortaya koyduğu bu modelin hak ettiği şekilde uygulama alanı bulmasına imkan verelim. Modeli irdelediğinizde geri dönüş yapma imkanı bulursanız memnun olacağımı şimdiden belirtmek isterim. Sözlerimi elinizdeki eserin ilk tanımıyla bitirmek istiyorum. Kapitalist ekonominin söylediği gibi kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız değildir. Aksine kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlıdır. Sınırsız olan insanın ihtiraslarıdır. Tüm insanlığın, tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yazılan bu eseri okurken keyif almanız dileğiyle saygılarımla Hüseyin Baş, Bağım Türkiye Partisi Genel Başkanı. Tekrar böyle... Veciz bir mektupla bize kitap ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada tabi e, bu, bu eseri ne amaçla efendim e, bu tanınmış simalara e, gönderdiğiniz iş dünyasına, sanat dünyasına ve nasıl tepkiler aldınız? Tabi burada amaç e, mektupta da açık açık yazılmış. Bu topraklar için yazılan, e, bu millet için ortaya konmuş e, ve dünyanın başka çıkış yolunun kalmadığı ekonomik, durumda gelin kendi milletimize hizmet edelim ve bunu gerçekten o güzel insanın yüce manevi hatırasına da saygımızla, e, bağlılığımızla birlikte ortaya koyalım e, amacımız bu siyasetteki tek amacımız da bu bu millete hizmet etmek e, bu vatana, bu topraklara hizmet etmek çünkü bu toprağın çok hatırı var bu toprağın, bu milletin geçmişinin çok çok hatı, hatırları var çok hizmet etmiş bir millet her konuda insanlığa, İslam'a, dünyaya bunu devam ettirmek, bunu ayakta tutmak, o hatıraları yaşamak, yaşatmak bizim elimizde. Bunu yapabilmek amacıyla böyle bir girişimde bulunmuş olduk. Güzel de dönüşler aldık. Hatta dönüşleri ben yanımda tutuyorum burada ofiste. Okuyayım müsaadenizle birkaç tane. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bir mektup göndermiş oldu. Gönderdiğiniz mektubunuz ve kıymetli babanız merhum Genel Başkan Doktor Dr. Başa ait Milli Ekonomi Modeli adlı kitabı aldım. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle size en iyi dileklerimle selam ve saygılarımı sunarım demiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de saygılarımızı sunalım. Teşekkür ederiz. E, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç bir metin paylaştı. Sayın Başkan, partinizin merhum Genel Başkanı, Sayın Profesör Dr. Baş Bey'in kaleme aldığı eseri olan Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet, Milli Devlet isimli kitabını aldım. Benimle de paylaştığınız için teşekkür ederim. Tamamen kendi insanımızın emeği, çalışması ve üretimiyle ülkemizin kalkınmasını ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyen bir ekonomik modelin anlatıldığı kitabın Geniş kitleler tarafından okunarak anlaşılmasını dilerim. Değerli hizmet ve çalışmalarınızda başarılar temennilerimle demiş Sayın Ali Koç. Biz de çok selam edelim, teşekkür ederiz. Mestözül de getirdiler, tebrik ederim. Büyük transfer, evet, başarılar dileyelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Efendi bir mektup yolladı. Merhum Sayın Doktor Aydar Başın Milli Ekonomi Modeli eserini benimle de paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Eseri keyif alarak okuyacağıma ve bahsedilen modeli inceleyeceğime emin olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı kutluyorum. Saygılarımla demiş. Biz de aynı dileklerle kendisine cevaben buradan teşekkür ediyoruz. Ee, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen Hoca e, bir metin paylaştı. Gönderme nezaketinde bulunduğunuz... Merhum Profesör Doktayderbaşı tarafından kaleme alınan Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet adlı kitabı aldım. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle Sayın Profesör Doktayderbaşı bir kez daha rahmetle anarken yeni yanınızı, sağlık, mutluluk ve başarılarınızın devamını devamı dileklerimle kutlarım demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Hocaya. Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Aberal bir metin paylaştı. Sayın Hüseyin Baş, Bağımcı Türkiye Partisi Genel Başkanı göndermiş olduğunuz Milli Ekonomi Modeli adlı değerli kitap için teşekkür eder. En içten duygularımla sağlık ve başarılar dilerim demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal bir metin paylaştı. Merhum Profesör Dr. Başın kaleme aldığı eser Milli Ekonomi Modeli adlı kitabınızı aldım. Büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıkan bu eserin Siyasi öngörülerimizin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına olan inancımla nazik gönderiniz için teşekkürlerimi sunuyorum demiş Sayın Başkan. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli kendisi bizzat arayarak teşekkür etti. E, o da merhum babamla ilgili e, saygıdeğer hocamızın kitabı elimize ulaştı diyerek başlayan bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisine biz de tekrar buradan da teşekkür etmiş olalım. Ve buradan şunu da aslında gözlemlemiş oluyoruz. Baş bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok büyük eserler bıraktı. Bu eserlerden biri bu kitabıydı. Onlarca kitabı var. Bizler varız. Oluşturduğu fikir var. Bıraktığı partisi var. <gülüyor> Ve bunların tamamının yegane amacı bu millete, bu toprağa hizmet etmek. Biz milletimizden bu fırsatı almak istiyoruz. Bu fırsatı bize tanımalarını istiyoruz. Gerçekten bu fırsatı tanıdıkları takdirde Türkiye'ye çok büyük hizmetler yapacağız. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın diyorum. Bize de vakit ayırdınız. Biz de vakit ayırmış olduk. Karşılıklı geçtik. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah vatanımız, milletimiz, devletimiz için hayırlı sonuçlar almak hepimize nasip olur. İnşallah diyoruz. Davetimizi, efendim teklifimizi kabul ettiniz, zaman ayırdınız, yoruldunuz. Sağ <gülüyor> Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda, başka gündemlerle de size ağırlamak, size bu programı yapmak istiyoruz. İnşallah. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, sayın seyirciler, bizleri takip ettiniz, izlediniz. Sayın bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi'yi gündeme dair sorularla Efendim sorularımızı yönelttik ve çok güzel, çok doyurucu cevaplar aldık. Bizleri takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi günler diliyoruz.